Diyelim ki, bir çemberimiz var, ve çevresinin 49 pi olduğunu biliyoruz. Şimdi, bu bilgiyi kullanarak, aynı çemberin yarı çapını bulmaya çalışalım. Burada eşittir olmalı. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun, ve bu çemberin yarı çapını kendi kendinize, kendi başınıza bulmayı deneyin. Hemen bir çember çizelim. Pek güzel bir çizim olmadı ama, evet, neyse. Yarı çapı r uzunluğundaysa çevresi 2 çarpı pi çarpı r'dir, öyle değil mi? Yazalım, çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Pi sayısının yani burada gördüğünüz sayının tanımı bir çemberin çevresi ile çapı arasındaki orandır. Neden mi? Bakın, çapı çizecek olursak uzunluğu 2r olur, öyle değil mi? Burada 1r, burada da 1r daha var. Toplarsak 2R eder. Çevreyi, pi çarpı 2R olarak yazalım. Buradan da çevre ile çap arasındaki oranın, yani çevre bölü 2R'nin pi eşit olduğunu bulabiliriz. Bunların hepsi ek bilgiydi. Şimdi soruya geri dönelim. Çevre eşittir, 2 çarpı pi çarpı R. Bize verilen çevre ölçüsü 49 pi olduğuna göre, eşitliğin bir tarafına 49 pi yazalım. 49π Eşittir, 2 pi çarpı r. İki tarafı da 2 pi'ye bölelim ve r'yi sağ tarafta yalnız bırakalım. Sağ taraftaki 2 pi'ler birbirine götürecek. Sol tarafta ise pi bölü pi, 1 eder. Son olarak, 49 bölü 2 de 24,5 eder. İşte bu kadar. Eğer çevre 49 pi birimse, yarı çap 24,5 birimdir. Bir tane daha yapalım. Bir çember daha düşünelim. Çevresi de 1600 pi olsun. Şimdi, çapı bulacağız. Evet, bakın bakalım çap neymiş? İşe az önceki gibi, çevre eşittir 2 pi r yazarak başlayalım. Bunun yerine, pi çarpı 2 r yazdığımda, 2 r çap olduğuna göre, çevrenin pi çarpı çap olduğunu söyleyebiliriz. Pi'nin çevre ile çap arasındaki oran olduğunu, yani çevre bölü çapın pi'ye eşit olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Çemberler, evrendeki en temel şekillerden biridir ve bir çemberin çevresinin çapına oranını bulduğunuzda, matematikte hep karşınıza çıkan bu sihirli ve mistik sayı olan piyi elde edersiniz. Evet, ne dedik? Çevre 1600 pi ise ve bu da pi çarpı çapa eşitse, iki tarafı pi'ye bölüp çapın ne olduğunu bulabiliriz. Bölünce, çap 1600'e eşit olur. Eğer çevre 1600 pi birimse, bu mesela bu birim mesela metre olabilir, Çapta 1600 birim olur. Bu kadar.